Merhabalar, bu videoda e, son zamanlarda gündemde olan yani 2-3 haftadır gündemde olan 22 Euro ve 6 e, her alışverişimize e, vergi çıktığı konularına değineceğiz. E, bu konuyu anlattıktan sonra e, AliExpress'ten alışveriş yaparken bir satıcının güvenilir olup olmadığını nasıl anladığımı size paylaşacağım. Ve e, bir ürün alacağınızda bu ürünün nasıl dip fiyatını e, bulduğumu sizlerle paylaşacağım e, vergi sorunlarına gelelim 2-3 e, haftadır gündemde olan e, her ürünün her ürün için 5.20 TL'lik e, vergi çıktığı söylentisi vardı e, geçen hafta 16 e, Mart'tan itibaren yani bugüne kadar 23 Mart tarihleri arasında 4 adet kargon geldi ve vergi çıkmadı Hatta bu ürünlerden bir tanesi 15 gün önce sipariş vermiştim. Yani bu olaylar konuşulmaya başladığı zaman sipariş vermiştim. E, vergiyle alakalı bir şey çıkmadı. Yani bu vergilerin şehir efsanesi olduğunu düşünmeye başlıyorum. İlk olarak e, satıcı güvenilir mi sorusuna cevap vereyim. Herhangi bir mağazaya giriyoruz. İlk olarak bakmamız gereken. Mağazanın ne kadar süreyle açık olduğu 1 yıl, 2 yıl, 5 yıl, 10 yıllık e, Süre yazı, yazıyorsa Burada Mağaza der sonraki bakmamız gereken e, Sipariş verenler e, Oylamalarını nasıl yapmış e, 170 siparişten yüz51 tanesi 5 yıldız vermiş Yani Bu satıcı güvenilir demektir e, Ayrıca e, Yorumları okuyarak da e, satıcının güvenilir olup olmadığını anlayabilirsiniz. E, bazı satıcılar e, yeni atsa da onlar da güvenilebilir oluyor. Ama ilk siparişi siz e, vermemenizi tavsiye ederim. E, ya da veriyor ve ilk yeni açılan bir mağazadan sipariş veriyorsanız çok fazla bir para ödemeyin, indirimli olanları sipariş verip deneyebilirsiniz. Ben birkaç tane ürün için bayağı bir dip fiyata yeni açılan e, satıcıdan almıştım. İkinci olarak dip fiyatlı ürünleri nasıl buluyorum? E, Ali Price diye bir tane uyu uy, eklenti var. Bunu tıklayarak e, ekliyoruz tarayıcımıza. Benim tarayıcımda ekli. Zaten şurada görmüşsünüzdür. Ne olduğunu burada bakıyoruz ne zaman artmış ne zaman azaltmış ee, ne olmuş oradan inceleyerek bakabiliriz ee, yani bir indirim olduğunda ilk önce arttırıp sonra azaltıyorlar mı azaltmıyorlar mı buradan kontrol edebiliriz başka bir ürüne bak bakarsak sayfamız geldi bakalım yıl dönümü için ee, 15 dolar diye indirim yapmış burada var mı bir şey bu satıcı indirmiş. Burdakine bakalım. Buradakinde bir dalgalanmalar olmuş. Bu da indirme girmiş büyük ihtimalle. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmına belirtebilirsiniz.